Bu videoda size iki basamaklı, iki sayı ile çıkarma işlemi nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Evet, elimizde 65 ve 23 var. Yapmamız gereken şey ise 65'ten 23'ü çıkarmak. Yani 65 eksi 23. Hadi videoyu durdurun ve bu işlemi yapmaya çalışın. Denediniz ve sonucu buldunuz bunu biliyorum. Şimdi birlikte çözmeye çalışalım. Ben çıkarma işlemi yaparken birler basamağından başlamayı severim. Sarı ile göstermiş olduğum bu iki sayı birler basamağında. İşte burası. Birler basamağı. Mor olansa onlar basamağı. Aslında araya bir çizgi bile çekebiliriz. Bakın, sarı ile etrafını çizdiğim bu sütun birler basamağını gösteriyor. Bu sütundaki her rakam kendisi kadar birliği ifade eder. Morla çizdiğim bu sütundaki, yani onlar basamağındaki rakamlarsa, kendisi kadar onluğu ifade eder. Mesela 65, 6 onluk ve 5 birlikten oluşur, 23 ise 2 onluk ve 3 birlikten meydana gelir. Birlik ve onlukları, birler ve onlar basamağını ayırdığımıza göre, artık birler basamağıyla başlayabiliriz. 5 birlikten 3 tane birlik çıkartmak istiyorum, peki bu işlemin sonucu ne olur? 2 birlik. 5'ten 3 çıkarsa 2 kalır. Böylelikle onlar basamağına doğru hareket edebiliriz. Şimdi bir bakalım. 6 onluktan 2 onluk çıkarsa ne kalır? 4 onluk, 4 tane onluk. Ve işte sonuç, 42. Tekrar edelim, 65'i 6 onluk artı 5 birlik olarak ifade edebiliriz. Buraya 6 onluk yazmadım çünkü bu gösterimde, onlar basamağındaki rakamların kendileri kadar onluk demek olduklarını biliyorum. Ama buraya yazabiliriz ve bundan 23 çıkaracağız. 23'ü ise eksi 2 onluk, eksi 3 birlik olarak yazalım. Evet, bu işlemi yaparsak da 5 birlik eksi 3 birlik 2 birlik eder. Bakın, aynı burada bulduğumuz gibi ve 6 onluktan 2 onluk çıkarsa da 4 onluk kalır. 6 onluk 5 birlik eksi 2 onluk eksi 3 birlik işleminin sonucu 4 onluk artı 2 birliktir. Yani 42. 42 4 onluk artı 2 birliğe eşittir.